Şey anlatma sakın. Seni senden daha iyi tanırım. Hayat bu bitmez kavgam gürültüde durdu. Bir çığmisa lid oldum sonunda bende ne Bitiremedi. Yaptığın her şey söndür öyle kalbimi terk et Bırak bu yalanları önce sen kendini affet Bana aşktan bahsetme mahvettin kendini beni de Bana bir şey bırakmadın aldığın ışığı bu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 Sana bir şey olmaz deme hayat bu şans vermez